Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle şunu söylemem gerekli ki bizler bu toplumun içerisinde insanlara nasihatçı, insanlara iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insanlar olmamız gerekli. Bunun için de videolar, bunun için de yazılar bunun için de gerek fotoğraf, gerek bazı medya ağlarında çalışmalar yapıyoruz. Tabii her birimiz de bu toplumun içinde büyüyüp daha sonra tevhidi öğrenen ve daha sonra üzerimizdeki borcun üzerimizdeki yükümlülüğün ne kadar büyük olduğunu anladıktan sonra Allah subhanehu ve teala'ya karşı birçok sorumluluğun olduğunu anladık. Bundan dolayı da Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmaya başladık? Şükretmeye başladık. İnsanlar şükrü sadece yemek yedikten sonra bir elhamdülillah, Rabbim sana hamd olsun Allah'ım olmayanları da ver gibi sadece bunlarla kısıtlı ya da dil ile farklı yerlerde söylemeyle alak Kalı zannediyorlar. Allah s.w.t bizlere kulaklar, gözler ve gönüller inşa ettiğini ve bu ayetin bu sözünden sonra da ne kadar da az şükrediyorsunuz diyerek aslında bize verdiği sermayeyi kendisi için kullanmadığımızı, ne kadar da kendimiz için kullandığımızı, ne kadar da kendi işlerimiz için kullandığımızı, eşlerimiz için kullandığımızı, çocuklarımız için kullandığımızı, kendi menfaatlerimiz, çıkarlarımız için kullandığımızdan bahsederek ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani bu verdiğim nimetleri Kulağı Allah ve teala'nın ayetlerini dinlememek kötü, küfürdür, şirktir, gıybettir, delikodudur. Allah ve teala'nın dinini zelil gibi gösteren şarkılardır. Allah subhanahu ve teala'yı alçaltan konuşmalardır. Kulaklarınızı bunlar için kullanıyorsunuz. Ama Allah subhanahu teala'nın ayeti açıldığı zaman rahatsız oluyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın ayetleri size okunduğu zaman ne kadar Allah subhanahu teala'nın verdiği nimetleri ne kadar da Allah subhanahu teala için kullanıyorsunuz. Göz verdim diyor. Kendi işiniz, kendi menfaatleriniz için kullanıyorsunuz ama Allah subhanahu teala'nın indirdiği kitabı okumuyorsunuz. Başınızın üstünde tutuyorsunuz o kitabı. Çiviliyorsunuz ve Resmen o duvara o kitabı yükseklerden indirip kalbinize yerleştirmiyorsunuz. Onu size sermaye olarak verdiğim gönüllerinizle, kalplerinizle bir türlü anlamaya çalışmak istemiyorsunuz. Onu hayatınıza geçirmek istemiyorsunuz. Gözlerinizi benim davamda, benim yolumda kullanmak istemiyorsunuz. Ama kendi menfaatleriniz, kendi çıkarlarınız için ne kadar da kullanıyorsunuz, ne kadar da az, şükrediyorsunuz diyor Allah Subhanahu Teala. Gönüller, kalpler ne ile meşgul oluyor? Allah Subhanahu ve Teala'nın diniyle mi? Yoksa şeytanın diniyle mi? Allah Teala'nın ayetleriyle mi? Yoksa şeytanın ile mi? Bu kalbimiz, bu gönlümüz oyalanıyor. Allah Teala bize diyor ki sizlere kulaklar verdim. Ama onları en fazla kendiniz için kullanıyorsunuz. Konu bana gelince, konu dinime gelince, konu Resulüme gelince erteliyorsunuz. Ve o kulakları Teala'nın dini için kullanmıyorsunuz. Sizlere göz verdim. Ama Allah'ın kitabını okumuyorsunuz. Resulümün sünneti ortada onları okumuyorsunuz. Benim haramlarım söz konusu olduğu zaman gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi o haramlara dikmeyin. Benim için o gözlerinizi kapatın dediğimde gözlerinizi kapatmıyorsunuz. Allah'ın haram dediği yapma, bakma, görme dediği şeyleri ise o gözleri orada kullanarak ve bütün bunları yaparak Allah'ın yine diyor ki ne kadar da az diyorsunuz, Yani ne kadar da az benim için bu gözleri kullanıyorsunuz. Yine Allah subhanahu ve teala diyor ki sizlere gönüller verdim. O gönüllerde iyiliği düşünün. İyilik yapmayı düşünün. İyiliğe bir yol düşünün. Kötülüğe bir yol düşünmeyin. Kötülük için mücadele vermeyin. Kötülük için çalışmayın. Bunun için planlar bunun için tuzaklar kurmayın. Allah subhanahu ve teala için o gönlünüzü o kalbinizi kullanın ve iyiliğe yol arayın. Ve Allah subhanahu ve teala'nın kötü dediği şeyleri o kalbinizden çıkartın. Ve Allah'ın iyi dediği şeyleri o kalbinize yerleştirin. Allah diyor ki gönüller verdim. Sizde gönüller inşa ettik ama ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani ne kadar da az Allah'a o gönlünüzü, o kalbinizi kullanıyorsunuz. Şimdi Allah bize bütün bu nimetleri vermekle beraber dil, kalp, böbrek, ciğer, bütün bedenimizdeki olan organları da verdi. Yani Allah bütün elimizi, kolumuzu, vücudumuzdaki bütün yapıyı, bütün sanatı kendisine şükretmemiz bu sermayeyi kendi dini için çalışarak, kendi dini için mücadele ederek bu şekilde Allah'a şükrümüzü eda edebilir. Bu şekilde Allah'a şükretmiş oluruz. Allah'a ve verdiği nimetleri Allah için kullanmak bir teşekkürdür. Allah'a ve aslında verdiğinden çok azını bizden istiyor. Güneş üzerimize doğuyor, bizi ısıtıyor, günümüzü aydınlatıyor. Ama biz Allah'ın ve bize verdiği bu sermayeyi bu zamanı Batıl işlerde kullanıyoruz. Batıl hayatlarda, batıl yaşamlarda kullanıyoruz. İşte bu tamamen nankörlüktür. Şükretmek değildir. Allah subhanahu ve teala bize havamızı veriyor. Biz o havayı her gün, her geçen zamanda kullanıyoruz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın dininden bahsetmiyor. Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerinden bahsetmiyoruz. Ve Allah subhanahu ve teala'nın kitabını okumuyoruz. Bu tamamen bir nankörlüktür. Allah subhanahu ve teala'ya şükretmek değildir. Allah subhanahu ve teala bedenimize bir sıhhat veriyor. Ve bize bir özgürlük veriyor. Sıhhat ve özgürlük bizim için bir nimettir. Ve karşılığını yine Allah subhanehu ve teala'nın bize bu sıhhati, bu gücü ve bu özgürlüğü verdiğinden dolayı Allah için ne yapmamız lazım? Çaba göstermemiz ve mücadele etmemiz lazım. Aksi halde Allah subhanehu ve etmiş ve şükretmemiş oluruz. Allah subhanehu ve teala'nın verdiği nimetleri Allah subhanehu ve teala için çalışıp Allah için çabalamak, onun için mücadele edip, onun için yorulmakla Allah'a güzel bir şekilde şükretmiş ve o günümüzü çok güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. Aksi halde Allah yokmuş gibi yaşayıp Allah ve teala hiç hayatımızın bir yerinde bulunmaz ise, hayatımıza hükmetmez ise, buna izin vermez isek tam manasıyla Allah'a nankörce, tam manasıyla Allah'a isyankar bir şekilde yaşamış oluruz. Çünkü Allah ve teala ayetinde diyor ki ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bütün bu verdiğim sermayeyi Yalnızca benim için kullanırsınız diye verdim. Gözünüz, kulağınız, ağzınız, burnunuz, bütün kalbiniz, organlarınızı ben bir tek gaye için yarattım. Bana ibadet edersiniz diye. Yani bu sermaye Allah yolunda harcanılması için verilmiştir diyor Allah subhanahu wa Bunu sakın ola başka yerlerde israf etmeye kalkmayın. Aksi halde teşekkür etmemiş, nankörlük etmiş olursunuz. Şükretmemiş, isyan etmiş olursunuz. Allah subhanahu wa yakınlaşmamış, uzaklaşmış olursunuz. Kendimizi düzenleyebileceğimiz en iyi ayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ona bakıp kendimizi ona göre düzenlememiz gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için Allah'a yakınlaştırabilecek bir yoldur. Onun hayatına bakar, onu örnek alır ve Allah subhanahu ve teala'nın bizim hakkımızda olumlu mu, olumsuz mu düşünüp düşünmediğini ona göre daha iyi tespit edebilir. Ve Allah subhanahu ve teala'dan yakınlaştık mı, uzaklaştık mı onu daha iyi anlayabiliriz. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi çevresinde bulunan sahabesinin bizlere naklettiği hadislerle yani onları okuyarak anlayabiliriz. Ve o hadisleri 1400 yıldan beri okuyan Ehl-i Sünnet alimlerinin nasıl anladığına da başvurup İslam'ı tecrübe sahibi olan insanların bakış açısıyla da daha güzel bir şekilde anlamamız mümkündür. Ehl-i Sünnet alimleri sadece bir isimden ibaret değildir. Bir insan nasıl ki bir iş üzerinde o kadar zaman sarf edip onun üzerinde durur, onun üzerinde araştırmalar, onun üzerinde incelemeler yapar ve bu insan bu işin üzerinde uzmanlaşır, iyice kalitelişir, iyice olgunlaşır. İşte ehli Sünnet alimleri de İslam'ın üzerinde o kadar uzun süre durduklarından, İslam'ın üzerinde o kadar uzun süre çalıştıklarından dolayı bizim için aslında bir nevi kestirme yoludur. Yani onların gittiği yola kadar, onların gittiği mesafeye kadar bizler gidemediğimizden dolayı onların anlayış kabiliyeti ayetlerle, hadislerle ilgilendiklerinden dolayı elbette hataları elbette yanlışları olabilir ama bizler o insanlardan ipucu alabiliriz. O insanlardan yardım alabiliriz. Bu dini daha da güzel anlamak, daha da güzel yaşamak kaydıyla. Allah teala hepsine rahmet etsin. Allah hepsinden razı olsun. Dedik ya Allah subhanahu teala bize bu kadar nimeti vermiş ve bu nimet ancak ve ancak kendisi için kullanmamızı istiyor. Yani batıl için, tağut için, şeytan için, batıl düzenler için, batıl sistemler için, küfür için, şirk için, delikodu için, zina için haram için, faizdir, yalandır, bütün bunlar için bize verdiği sermayeyi kullanmamızı istemiyor. Şimdi bir insan şunu düşünürse, bir insanın üzerinde eğer bir varlığın hakkı var ise ve hatta bir varlığı tamamen o yaratmış ise, o varlık hakkında yasağı, meşru yani helali ve haramı koyması da çok doğaldır. Ve o yaratılan Varlık da bugün bulunduğu nimetlere, bugün bulunduğu fırsatlara baktığında kesinlikle bu nimetlere teşekkür etmekten başka bir yolun olmadığını görecekler. Çünkü sen hiçbir şeydin. Allah subhanahu seni dünya hayatına getiriyor, diriltiyor, yaşatıyor, sana rızkını indiriyor, suyundan, yemenden, içmenden her şeyine kadar karşılıyor ve Allah subhanahu diyor ki bütün bunlar senin için kalıcı olabilir. Yeter ki benim yolumdan sapma, ve benim düşmanım da senin de düşmanın da olan şeytanların yolundan gitme. Allah سبحانه bizden beklentisi budur. Bizler Allah سبحانه aciz bırakacak varlıklar değiliz. Allah سبحانه ise bizleri aciz bırakabilecek bir varlık. Bizim durumumuz şuna benzer. Bir adam başka bir adama gider der ki, ben sana falanca yerde Büyük bir fabrika açtım. O fabrikanın içerisine en güzel makinalarıyla donattım. O fabrikanın içerisine en kaliteli, en uzman işçileri yerleştirdim. En iyi CEO'sudur, yöneticisidir, en iyi mühendisidir. Bütün bunları koydum ve senin o fabrikadan çıkartabileceğin malı da satabileceğin adamlarla da anlaştım. Sadece senden isteğim bu anahtarı al ve sen bütün bu işleri yaparken, yani alış, veriş, satış, işçilerinle konuşup, işçilerinle görüştüğün zaman, bir iş görüşmesine vesaire gittiğin zaman, benim adım anlandır Yani bana falanca kişi bütün bu nimetleri, bütün bu fırsatları bana falanca kişi verdi demendir. Bizim aslında bir nevi durumumuz buna benziyor. Allah Subhanehu ve diyor ki, bütün bu sermayeyi ben sana verdim. Bütün bu sermayeyi ben sana verdim ama benden bahset, beni an. Bize verdiği bu sermayeyi kendi davası için, kendi mücadelesi için kullanmamızı istiyor. Batıl hayatlarımız için, yaşantılarımız için, kötü alışkanlıklarımız, günahlarımız için verdiği bu hayatı, bu bedeni kullanmamızı istemiyor. Biz ne kadar bunda diretiyor isek o kadar nankör, biz ne kadar bunda diretmiyor isek ve Allah subhanehu ve dinine hizmet ediyor isek o kadar da şükür sahibiyiz, o kadar da Allah subhanehu teala'ya şükretmekteyiz. Allah subhanehu teala de aslında bizim Allah'a ne kadar inandığımızı, Allah için ne kadar yaşayıp yaşamadığımızı çok iyi biliyor. Allah teala kitabında diyor ki de ki yeryüzü ve içindekiler kimindir? Bu ayetin devamında Allah teala diyor ki Allah'ındır diyecekler. Hepsini Allah subhanahu wa ta'la yaratmıştır diyecekler. Allah subhanahu wa ta'la devam ediyor ki hala akletmeyecek misiniz o zaman? Yani nasıl bir varlıkla, nasıl bir yüce olan bir varlıkla karşı karşıya kaldığınızı, nasıl büyük bir varlıkla karşı karşıya kaldığınızı, nasıl azim olan, aziz olan, kahhar olan, kahir olan Allah subhanahu wa ta'la ile karşı karşıya kaldığınızı farkında değil misiniz? O ki her şeyi Allah subhanahu wa ta'la yarattı. Niçin Allah için yaşamıyorsunuz o zaman? Yaşantınızı yani niçin değiştirmiyorsunuz? Her şeyi Allah teala yarattı ise, bu kadar her şeyi onun yarattığını kabul ediyor iseniz, bu kadar büyük bir varlık olduğunu, eğer onun yolundan gitmiyor isek, onun da tehditlerinin büyük bir tehdit olduğunu ve bizim başımıza büyük belalar açabileceğini, ahirette dar, sıkıntılı bir zaman, sıkıntılı bir yaşamımızın olabileceğini anlamamız lazım. Hala nakletmiyor musunuz diyor Allah subhanahu wa Yani düşünmüyor musunuz? Siz söylediğiniz sözün ne kadar büyük bir söz olduğunu, büyük bir gerçek olduğunu, hak olduğunu görüyorsunuz. Ama yaşantınız sanki o yokmuş gibi, o hiç olmamış gibi. Sanki onun sizin üzerinizde hiçbir hükmü, otoritesi yokmuş gibi Yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu sizce Allah teala var diyen bir insanın yaşantısı olabilir mi? Allah teala'nın olduğunu inanan bir insanın yaşantısı olabilir mi? Hayatını halen Allah varsa, ben bütün bu hayatımı eğer Allah her şeyimi görüyor ise, her söylediğimi duyuyor ise bu insan kolay kolay gıybet edebilir mi? Dedikodu yapabilir mi? Allah subhanehu teala'nın şirk dediği meseleleri, küfür dediği meseleleri yapabilir mi? Allah subhanehu teala'ya bu kadar isyanca, bu kadar inatça yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Allah subhanahu ve teala devamında diyor ki de ki onlara yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar sana diyecekler ki tabii ki Allah'tır. Allah subhanahu teala diyor ki de ki onlara hala sakınmayacak mısınız? Hala Allah subhanahu ve teala karşı takva sahibi yani ondan korkup sakınmayacak mısınız? Ondan çekinmeyecek misiniz? Ondan utanmayacak mısınız? Yaşantınızı onun istediği şekilde şekillendirmeyecek misiniz? Artık ona isyan etmeyi kesmeyecek misiniz? Devam mı edeceksiniz hayatınızı bu şekilde yaşamaya? Eğer yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi olan Allah ise eğer bütün buralarda otorite olan Allah ise biz bunu dilimizle söylüyor isek ve biz bunu kabul ediyor isek yedi göğün Rabbi ne demektir? Büyük arşın Rabbi ne demektir? Bütün bu büyük olan şeylerin de daha üstünde olan büyük bir varlıktan bahsediyor isek halen sakınmayacak mıyız? Halen Allah'a karşı korkmayacak mıyız? Allah'ın yapma dediği şeylerde halen diretecek miyiz? Biz böyle bir varlıktan nasıl çekinmeyeceğiz? Halen biz böyle bir varlığa karşı yani diklenişecek miyiz? Yaşantımızı değiştirmeyecek miyiz? Yani hiç merak etmeyecek miyiz? Yahu bu Rabbimiz tamam eyvallah. Yedi göğün Rabbi de Allah'tır. Her şeyi yaratan da Allah'tır. Yiyeceğimizi de yaratan Allah'tır. Yeryüzünün Rabbi de Allah'tır. İçindekilerinin Rabbi de Allah'tır. Ayın da Rabbi Allah'tır. Yıldızların da. Güneşin de Rabbi Allah'tır. Allah'tır. Galaksilerin de. Bütün evrenin kainatında Rabbi Allah'tır. Peki bu Rab, bu hükmeden, bu otorite sahibi, bu yaratan varlık bizimle hiç iletişime geçmek istememiş mi diye sorsak hepimiz biliriz ki evet geçmiş. Yani Resulü'nü göndermiş, elçisini göndermiş ve o Kur'an ile bizden ne beklentisi var ise o Kur'an'ın içerisinde tek tek belirtmiş. Ve Resulüyle de bu Kur'an'ı hayata geçirerek onu bizlere örnek kılmış. Bizler şunu yapıyoruz, bizler resmen yüz çeviriyoruz. Yani bütün bu gerçekler ortadayken, Allah s.a.v. kitap indirmişken, Resul göndermişken bizler sanki bunlar hiç olmamış gibi Hayatımıza devam ediyoruz. Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Allah'ın bizlere şunu söyleyecek. Ayetinde belirttiği gibi benim ayetlerim sizlere okunuyordu. Lakin sizler topuklarınız üzerinde gerisin geri dönüyordunuz. Yani yüz çeviriyordunuz. Yani hiç ben size kitap göndermemiş gibi davranıyordunuz. Patronunuzu saydınız, öğretmenlerinizi saydınız, annenizi saydınız, babanızı saydınız. Hatta sizden olan çocuklarınızı dahi saydınız. Onların isteklerini yerine getirmeye çalıştınız. Biraz ağladı diye peşinden koştunuz. Eşiniz biraz trip attı diye biraz... Yüz aslı diye istediğini yaptınız ama beni hayatınızda kaleye almadınız. Yani ayetlerim sizler okundu ama sizler sağırmış gibi davrandınız. Körmüş gibi davrandınız. Allah subhanahu ayetinde diyor ki De ki onlara şahit biliyorsanız her şeyin melekütü yani mülk ve yönetimi elinde olan kimdir? Ve o bütün her şeyi koruyan lakin kendisinin korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Sor onlara bunu. Allah subhanahu ve tella cevabı diyor ki Allah'tır diyecekler. De ki onlara o halde nasıl büyüleniyorsunuz, nasıl aldatılıyorsunuz? Bütün bunları kabul etmenize rağmen o halde nasıl Allah var ama Allah yokmuş gibi, Resul var ama Resul yokmuş gibi, İslam var ama İslam yokmuş gibi yaşıyorsunuz? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Eğer kalbinizle dilinizin arasında uçurumlar yok ise söylediğiniz söz doğru olması lazım. Yani hayatınıza bunun geçirilmesi lazım. Demek ki sizin ağzınızdan çıkanla kalbinizin arasında uçurumlar var. Arası kapanmayan mesafeler var ki söylediğinizde kalbinizde olan şey tutmuyor. Allah'ın model diyor ki hayır. Biz onlara hakkı getirdik lakin onlar kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Yani biz onlara hakkı getirdik ama eğer gerçek manada hakkı görmüş olsalardı bütün bu söylediklerinde de doğru olmuş olsalardı, hayatlarını kesinlikle ve kesinlikle değiştirir ve şeytanın yolunu takip etmezlerdi. Şeytanın dinine tabi olmazlardı. Şeytanın doğru dediklerine doğru, yanlış dediklerine yanlış demezlerdi. Allah سبحانه وتعالى'nin dini için mücadele eder, Allah için yaşar, Allah için ölürlerdi. Bizim içimizde olanla. Dışımızda olan şeyler uyuşmuyor ise ikisinden birisinde hata var demektir. Yaşantımız eğer yanlış ise demek ki biz söylediğimiz sözün adamı değiliz. Söylediğimiz sözün peşinde değiliz. Söylediğimiz söz yalan. Allah subhanahu ve Teala da öyle diyor. Hayır biz onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Çünkü yalancı olmasaydılar hayatlarını kesinlikle ve kesinlikle bu kadar yücelttikleri, bu kadar azim dedikleri, mecid dedikleri, ali dedikleri, yüce dedikleri Allah subhanahu wa ta'la'nın ve sahip olduğu bütün bu güçlere bakıp kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ilaha, böyle bir rabbe, kesinlikle isyana yeltenmezler. Yeltendilerse de Hemen tövbe ederler, tekrardan giresin geri dönerlerdi. Yani devam etmezler, yani ısrar etmezler. Hayatlarını o günahlar, o haramlar üzerine bina edip sıradanlaştırmazlar. Her gün, her gün, her an o haramlarda ısrar edip, o küfürlerde, o şirklerde ısrar edip Allah yokmuş gibi yaşamazlar. Eğer doğru sözleyseler bunlar, kesinlikle ve kesinlikle Allah سبحانه -in indirdiği, Allah سبحانه -in gönderdiği hakk'a teslim olurlar. Bizler bugün böyle miyiz? Allah'ın gönderdiği hakk'a teslim olmuş muyuz? Kendimiz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz Allah سبحانه dinini yaşıyor muyuz? Yoksa sadece söz olsun diye hikaye olsun diye birilerini anlatıyor muyuz? Bunu kendimiz daha iyi muhakemesini yapar. Daha iyi kendimizi yargılayabiliriz. Bizlerin ne halde olduğunu ne durumda olduğunu Allah en iyi bilendir. Ben yine söylüyorum. Gerçekten bu ayetler bir şablondur. Bütün zamanlarda Allah'a inandığını söyleyen bütün insanları kapsar ve bütün bu Allah'a inandığını söyleyen insanları muhatap alır. Kim kendisi Allah'a inandığını söylüyor ise, Allah'ın gücünü, Allah'ın otoritesini kabul ettiğini söylüyor ise bu kitapla, bu Kur'an'la ve Resulü'nün sünnetiyle ilgilenmek zorundadır. Aksi halde Allah subhanahu ve teala'nın da de dediği gibi o yalancıdır. Ne kadar bunu gerçekleştiriyor ise o kadar doğru, ne kadar gerçekleştirmiyor ise o kadar da yalancıdır. Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini ne kadar Allah için kullanıyor, ise o kadar şükreden ne kadar da kullanmıyorsa o kadar da lan kördür. Önce kendi nefsime söylüyorum. Rabbim bu bedeni, bu verdiği sermayeyi kendi yolunda harcayıp ve kendi yolunda ölmeyi bana nasip etsin. Bütün kardeşlerime, bütün dava ehline, bütün Müslümanlara nasip etsin. Allah bizlerin ayağını kaydırmasın. Bu da Allah'ın dinine yardım etmekten geçiyor. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ayaklarını dini üzere sebat ettirir. Yani sağlamlaştırır. Aksi hale biz İslam'a ne kadar ilgisiz isek ne kadar uzak isek o kadar da ayağımızın kayması yakın olduğunu gösterir. Allah subhanahu ve teala dini için çalışanları, çabalayanlara yardım edeceğini, böyle bir söz verdiğini ayetiyle tescillemiş, ayetiyle bizi ispatlamış, delillendirmiş. Bunu yapmayan insanların ise Allah teala'nın dininde tıpkı bir ağacın sonbaharda yaprakları nasıl dökülür ise o şekilde dökülmesi an meselesidir. Her şey Allah subhanahu teala için, her şey Allah teala'nın rızası için İhlasla, riyasız bir şekilde çalışıp çabalamamız lazım. Bugün bu toplumun içinde yaşıyor isek bizlerin işi fazla, bizlerin işi çok, bizlerin çabası, çalışması fazlasıyla olması lazım. Kimse kendisini küçümsemesin. Herkes kendi çapında Allah anh, dini için çaba göstersin ama kesinlikle ve kesinlikle hikmetle basiretle ve ferasetle bu çalışma yapılsın. Bu çalışmanın faydası daha da güzel olur, daha da verimli olur, daha da bereketli olur. Ve insan çevresinde kendi dava arkadaşlarını gördüğünde, kendi dava arkadaşlarıyla oturup konuştuğun zaman Teala'nın nimetlendirmesiyle moral buluyor, güç buluyor ve o kardeşlerin verdiği etkiyle dinle daha da fazla sarılıp daha fazla çalışabiliyor. Şunu iyi bilelim ki kim ne yaparsa yapsın. Herkes ahiret günü bunun karşılığını alacak. Allah'ın ayetinde dediği gibi o gün sura üfürüldüğü zaman artık o gün Aralarında bir akrabalık, bir nesep bağı yoktur. Ve Allah s.a.v. devamlı diyor ki ve birbirlerini de sormazlar. Yani ne haldeler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye de sormazlar. Herkes kendi başına gelen derde yönelmiş. Kendi başına ne gelip gelmeyeceğini düşünüyor. Allah s.a.v. da ayetinde yine diyor ki artık kimin tartısı ağır gelirse yani sevapça kimin tartısı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani bizler yeryüzünde ne kadar Allah için çalıştık, ne kadar salih amel işledik, Allah razı oldu işleri başardık. Allah için riyasız bir şekilde çalıştıysak ve tartımız o gün ağırlaşmış ise Allah subhanahu katında bizim beraatimiz kadar ağırlaşmış bizim kurtulmamız kadar ağırlaşmış ise Allah subhanahu diyor ki işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani Allah rızası için bir düşünelim. Bizim ahirette kurtulmamız demek ebedi bir kurtuluştur. Ama kurtulmayışımız kurtulamamamız demek ise ebedi bir kurtulamamak. Bu yüzden bu iki tercihten birisini tercih edip bu tercihlere neyin yaklaştırıp neyin uzaklaştırdığına dair Kaynakları bulup ki biz buna İslam diyoruz, cehenneme yaklaştıran kaynaklar ise İslam'ın gayrisındaki her şeydir. İslam'ın dışındaki her şeydir diyoruz. Biz yeryüzündeyken bu tercihi yapmamız gerekli. Yaşantımız eğer İslam ise ahirette kurtulan taraftan yani cennet ashabından olacağız. Aksi halde Allah subhanahu teala'nın ateş onların yüzünü yalar da ve onlar onun içerisinde sadece dişleri sırıtmış olarak kalır. Yani yüzleri yanar ve yüzleri erir sadece dişleri sanki sırıtıyormuş gibi acı içinde, sızı içinde kala kalırlar. Aksi halde böyle kimselerden olacağız. Allah subhanahu aleyhi o azabın acısından, o azabın sıkıntısından dolayı şu şekilde seslenen insanlardan bahsediyor. Rabbimiz bizi o cehennemden çıkar, bizi oraya koyma. Yani o kadar acı, o kadar sıkıntı yaşıyor ki bu acıdan, bu sıkıntıdan dolayı Allah'a yalvarıyorlar. O cehennemden bizi çıkar, oraya koyma, bizi cehenneme artık sokma. Bizim üzerimizde o cehennemin azabını artık durdur, bizi oraya koyma diyorlar. Ve bizi tekrardan geriye gönder ve eğer biz geçmişte yaptıklarımızı tekrardan yapar isek tamam gerçekten bizler zalimlermişiz diyorlar. Allah subhanahu ve teala böyle kimselerden bahsediyor. Yani bize tekrardan geriye gönder. Bizler amellerimizi, yanlışlarımızı, yanlış hayatımızı düzeltelim. Tekrardan karşına gelelim. Eğer aynı şekilde geleceksek biz gerçekten zalimler miyiz? Yani nefsine zulmedenler miyiz? Sana karşı isyanımızdan dolayı zalimlik yapanlar Şirkimizden dolayı zulme girmiş insanlarız. Küfrümüzden dolayı sana karşı inkarımızdan, sana karşı olan körlüğümüzden dolayı zalimler miyiz? Zalim olan kimseler miyiz? İsyankar olan kimseler miyiz gerçekten de? O zaman kabul edelim bunu. Ama Allahu Teala ne diyecek onlara? Onlara diyecek ki: "Orada alçaldıkça alçalan ve artık benimle konuşmayın." Çünkü Allahu Teala bizlere tövbe etme fırsatı verdi, o kadar nimet verdi, o kadar yaşam, o kadar zaman verdi ama bizler tövbe etmedik. Bizler Allah teala'nın bunca verdiği fırsatı kullanmadık. Bunca verdiği nimeti Allah için kullanmayıp Allah'a nankörlük yaptık. Allah subhanehu yokmuş gibi yaşamaya devam ettik. Allah subhanehu teala'yı kaleye almadık. Yaşantımızın içine sokmadık, sen giremezsin dedik. Ama babamız bizim hayatımıza karışır, annemiz hayatımıza karışır, eşimiz hayatımıza karışır, devlet liderlerimiz, devlet yönetimcilerimiz bizim hayatımıza karışır. Ama Allah'ım sen karışamazsın dedik. Aynen bunun gibi bir hayat yaşadık. Allah spanahvetlerde diyor ki, alçaldıkça alçalın. Benimle de artık konuşmayın. Bu acıyla veyahut bu hitapta kim karşı karşıya kalmak ister ki? Vallahi bu ayetler size şu an rahmettir, merhamettir. Bunu dinleyip de halen hayatını değiştirmeye çalışmayan, halen bu dinle ilgilenmeyen, İslam'la ilgilenmeyen, Kur'an'la, sünnetle ilgilenmeyen, hayatını Allah Subh'a Rahmet istediği şekilde yaşamayan insanlara bu söylediğim ayetler bir rahmettir. Açın Mu'minin Suresini okuyun. Bu ayetleri tek tek okuyun. Müfessirler bu ayetler hakkında ne söylemiş? İbni Kesiridir, Taberisidir, Bekavisidir, ne ne söylemiş bunlara bir bakın ehli sünnet alemlerin bu ayetler kimler için inmiş Kimlerden bahsediyor dediklerini açıp okuyun. Artık bu dinle ilgilenin. Aksi halde ahirette sizinle kimse ilgilenmeyecek. Allah teala o gün o azabın içerisinde inim minleyenlerden bahsederken onların Allah subhanahu ve teala yakarışlarına karşı diyor ki bugün yalvarıp yakararak boşuna yardım istemeyin. Bugün bizim tarafımızdan sizlere yardım edilmeyecek diyor Allah teala. Bizler böyle hitaplarla mı karşı karşıya kalmak istiyoruz? Hayatımız, yaşantımız bu kadar nimet, bu kadar zaman, bu kadar sağlık, bu kadar... Özgürlük hayatımızdayken ve aklımız başımızdayken halen tezekkür, halen tedebbür, halen tefekkür etmiyor isek, ahiret günü cehennemde bu tip insanlardan olduğumuzda hiç kimseyi suçlayamayacağız. Vallahi Allah Subhanahu ve bu azaplarıyla bu cevaplarıyla karşı karşıya kalacağız. Niye bizler şu an aklımız yerinde değil mi? Sağlığımız yerinde değil mi? Bizler geri ki ebedi bir cehennemi seçip cehenneme kıyasla şu dünyada ufak tefek sıkıntılara göğüs gerip cehennemden uzaklaşıp da cennete girmeyelim. Ne zannediyoruz? Bütün bu hayatı, bütün bu yaşantıyı bize bahşeden, bize armağan eden, bize sunan, bize nimetler veren Allah subhanehu ve teala hesabını sormayacak mı? Bugün gidip bir lokantaya bile girsek, en ucuz yemeği yesek, Kalktığımız zaman oradan hesap öderken bu kadar büyük nimetleri bize veren Allah subhanehu teala bu nimetin hesabını sormayacak mı? Soracak. Allah subhanehu teala diyor ki kitabında sizler bütün nimetlerden sorulacaksınız. Sorulacaksınız, sorulacaksınız. Hepimiz sorulacağız. Bugün burada bunun muhakemesini yapıp kendimizi yargılar ise, düşünüp akt edebilir ahirette bunun sıkıntısını değil bunun sefasını süreriz yok düşünmeyelim bunlar hayatımızdan çıksın unutalım hayatımızı yine batıl şekilde yaşamaya devam edeceksek kendiniz belli bir zaman yaşarsanız, kendiniz belli bir zaman Allah'ın dediği gibi faydalanırsınız ama dönüşünüz Allah'ın da dediği gibi Allah'adır ve Allah ve de dediği gibi yoksa sizi Bizim boş yere yarattığımızı mı zannettiniz? Ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Yani Allah Sıfırı diyor ki sizi boş yere de yaratmadık. ve bize de döndürüleceksiniz. E yani sizler o kadar ciddi bir gaye, ciddi bir amaç için yaratılmışsınız ki boş yere yaratılmış gibi davranıyorsunuz. Boş yere yaratılmış gibi yaşıyorsunuz. Yani o kadar amaçsız, o kadar usulsüz, o kadar uygunsuz, o kadar hayatınızda bulunan nimetleri sanki gereksizmiş gibi harcıyorsunuz ki, sanki sizler hayatı boş yere yaratılan insanlar olarak, boş yere yaratılan canlılar olarak geçiriyorsunuz. Yani hayvan bile yediğini, içtiğinin karşılığında bize bir şeyler veriyor. Ama bizler yediğimiz, içtiğimizin karşılığında Allah'a hiçbir şey vermiyor. Ve aksine Allah'ın yapma, etme, gitme dediği, şeyleri yapıyoruz. O yoldan gidiyoruz. O yoldan da vazgeçmiyoruz. Bizim hayatımıza baktığımız zaman acaba bizler yiyip içip yatıyor. Lakin Allahu Subhanahu ve Teala'ya, Allah'ın dinine ne faydamız oluyor? Allah'ın bize verdiği bunca nimete nasıl teşekkür ediyoruz? Allah'ın bize sunduğu bu kadar nimete nasıl karşılık veriyoruz? Nasıl cevap veriyoruz? Biz bunlara bir bakalım. Allah Subhanahu ve Teala da diyor ki bize döndürüleceksiniz. O gün hesap gününde tek tek yaptığınız şeyleri size vereceğimiz kitapta göreceksiniz. O gün diyeceksiniz ki Allah'ın dediği gibi. Bu nasıl bir kitap ki? En ufak şeyi dahi yazmış. En ufak şeyi dahi yazmış. Benim falanca gün eşime şu sözümü söylemiştim. Ben bunu çok da önemsememiştim. Ama kiramen katibin melekleri Yazmışlar. Çocuğuma şöyle şöyle şiddetlendim, şöyle şöyle bağırdım, şöyle şöyle onu ezdim ama Allah subhanahu ve teala'nın melekleri yazmış. Ben işte falanca yerde şöyle yalan söylemiştim, kimsenin de duymadığını zannetmiştim ama Allah yazmış. Ben falanca yerde dedikodu yapıyordum, gıybet yapıyordum, falanca kişilerle falanca kişiyi çekiştiriyorduk ama Allah yazmış. Subhanallah. En diblerdeyken... En karanlıklardayken, en ıssız yerlerdeyken bile yaptığım hal ve hareketler yazılmış. Bütün bunların hesap verme vakti de işte o gün. Bizler bu dünyada bu nasihatlere, bu ayetlere eğer kulak asmaz Allah subhanehu ve teala'nın zikrini, Allah Subhanahu ve teala'nın ayetlerinden yüz çevirirsek Allah Subhanahu ve teala elbette bütün bu uyarılara rağmen yaptığımız kazayı kaza olarak görmeyecek. Ne yaparsak yapalım, ne fidye verirsek verelim kabul etmeyecek. Allah s.w.t. diyor ki kitabında biz onlara zikirlerini yani öğütlerini getirdik. Lakin onlar öğütlerinden yüz çeviriyorlar. Yani Allah s.w.t. diyor ki biz size neyi nasıl yapacağınızı, nasıl yaşayacağınızı, ne yaparsanız ne olacağını sizlere indirdik. Resulüm bile bunları elçim ile size gönderdim. Ama sizler bu zikirden, bu öğütten, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın Resulü'nden yüz çeviriyorsunuz. Ya olur mu biz yüz çevirmiyoruz diyorsunuz. Ama Allah'ın aynı sorduğu gibi her şeyin melekutu kimin elinde yani yönetimidir, hakimiyetidir, hükmetmesidir. Kimin elinde dediğinde ya da yedi göğün Rabbi kimdir dediğinde Allah'tır diyeceksiniz. Ama Allah Allah'ın bütün bu özelliklerini, bütün bu gücünü kabul ettiğiniz halde Allah yokmuş gibi yaşayacaksınız. Allah da diyor ki biz onlara hakkı getirdik, onlar hakkı kabul etmiyorlar. Onlar muhakkak ki kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Hayatımızda eğer Allah'ı bu denli yüceltiyor isek biz niçin böyle bir Yüce Allah'a zelilmiş gibi, rezilmiş gibi, alçalmış gibi bir hayat yaşıyoruz? Sanki karşımızdaki Bizim hayatımızda otorite olan insanlardan, varlıklardan daha aşağıdaymış gibi hayat yaşıyoruz. Taala'nın her şeyi duyan semi olduğuna, her şeyi gören Basir olduğuna eğer inanıyor isek günahlarımızı o kadar rahat mı rahat yapamayız. Çirkin konuşmalarımızı, fuhşiyat dediğimiz kötü konuşmalarımızı o kadar rahat yapamayız. Eğer böyle bir ilaha inanıyor isek Böyle bir Rabbe, böyle bir yaratıcıya inanıyor isek kesinlikle ve kesinlikle de yalancı değil isek Allah'a isyan olan, Allah'a asi olduğumuz şeyleri rahat rahat yapamayız. Kendimizle oturup konuşalım. Yaptığımız hataları, yaptığımız yanlışları bir an önce düzeltip Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya çalışalım. Allahu Teala'nın kitabından ve Resulullah sallallahu ve sellem'in sünnetinden İslam dinini öğrenelim. Kim olursa olsun, yöneticiler olsun, alimler olsun, tarikatlar olsun, kim olursa olsun, atamız olsun, babamız olsun, annemiz olsun, onların söylediği sözleri Kur'an ve Sünnet'e götürüp doğru mu, yanlış mı, İslam mıdır, batıl mıdır ona göre araştırıp ona göre kabul edelim ve İslam dinini yaşayalım. Yöneticilerimizin dinini yaşamayalım. Şeytanın dinini yaşamayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.